Merhabalar değerli dostlar. Şimdi bu bölümümüzde katlama kesme sorularının ikinci bölümünü çözüyoruz. 26'dan sonrası soruları devam ediyorum dostlarım. Hadi bakalım ne diyormuş birinci sorumuz. Vira bismillah diyelim başlayalım. Şimdi katlanmış arkadaşlarım bu soru. Bu şekil katlanmış. Şunu şöyle bir daha düzgün yapalım. 31'inmiş buranın tamamı ve şurada bir oran vermiş bize. Diyor ki KB'ye 2k derseniz ak 3k olacak demiş ve bu 5k'lık ab üssü katlanmadan önce buradaydı burası da 5k. Şimdi kat çizgisinin açıortay olduğunu biliyorum. Hemen buraya bir açıortaysın sen diyorum. Bakın buradaki kilit nokta şurası. Şu ac denilen zamazingonun da aslında bir dış açıortay olduğunu görmektir bu soruyu zor yapan arkadaş. Sen burada ne diyeceksin hemen? Bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın arasındaki açı 90 dereceydi. O yüzden hocam buraya ben hemen dış açı ortay olduğunu söyledim diyeceksin. Bak bunun ispatı da şu şekildeydi kardeşim. Şimdi bir köşenin işte A köşesinin bir iç açı ortayını çiziyorsun. Bir de dış açı ortayını çizdiğimizde ne demiştik? Bunlara A, A, B, B dediğinde 2 A ile 2 B'nin toplamı 180 ise... A ile B'nin toplamına 90 demiştik. Madem ki burası 90 demek ki bir köşenin iç ve dış açı ortayının arasındaki açı 90 oluyormuş diyeceğiz. E şimdi iç açı ortay var sorumuzda. E 90 derecede var o zaman bu adam mecbur dış açı ortaydır dedik. Ve bundan sonrası da bitti sorunun kardeşim. Şimdi neydi dış açı ortay? Bir yakın kol vardı 3K bir de uzak kolu vardı 5K. Bir de dış açı ortayım. bittiği noktayı şöyle işaretliyorum. Yakın kol bölü uzak kol. Yani 3 bölü 5. Birinci ayak bölü ikinci ayak. Yani şurası 3K ise ya da 3M diyelim. Burası 5M olacak. 5M'yi bize 30 vermiş. M 6 geldi. 3M'yi soruyor. Ceyhan'ı paketledim dostlarım. Evet geldik 27. sorumuza. Burada da bir döndürme sorusu var dostlarım. 30 derece döndürmüşüz. O halde şuradaki açımızın ölçüsü kesinlikle 30. Şuradaki BC kenarı, bakın şu BC dönüp nereye geldi? BC üstüne geldi. O halde bunun da dönüş açısı 30. Şu 25 döndüğünde ne buraya geldi? Burası da tabii ki 25. Şimdi sen şu üçgenin ikiz kenarlığından faydalanıp soruyu çözeceksin. Tepe açısı 30. O zaman tabandaki eşit açılara ne kaldı? 75 Aha buranın tamamı da 75 Demek ki x açısı 50 dereceymiş Paketledik çıktık gittik işin içinden Geldik şu kerataya C köşesi etrafında ok yönünde döndürülüyormuş arkadaşlarım bu adam Demek ki c köşesi burada kaç derece ise Burada da o kadar derece diyeceksin Bak bu üçgenin burası 12 ise Tabi ki bu da 12 dönmeden önce de 12 olacak ve bu üçgen 12, 16, 20 üçgeni. Demek ki hipotenüsüm 20. Hadi gel şu açıortayı ortayı konuşalım mı dostlarım? Bakın burada CK açıortayı ortayı var. Kolları 16'ya 20. Yani 4'e bölerek söylüyorum. 4K'ya 5K. Bize de zaten bu ayakların oranını soruyor. Denizli'yi paketledim dostlar. Geldim 29 numaraya. AB 32'ymiş. Madem ki 32 o zaman şuraya 24 kaldı. Bak bu 8'i katlamış buraya getirmiş. Burası da 8 olacak. Şu adam açı ortay olacaktı. Bunu da gösterelim. Şimdi diyor ki C ve D üstünden geçen bir doğru var. Bu doğru böyle geçip AE'yi diyor K noktasında kesiyor diyor. Sen şimdi burada bize neyi soruyor bir de KC'nin KD'nin kaç katı olduğunu soruyor. Bak şimdi canım kardeşim şu üçgenin Şuradaki şu üçgenin... ...şunun... ...dış açıortayı çizilmiş değil mi? Şuradaki EK... ...bu bir dış açıortay Birinci kolun bittiği nokta, ikinci kolun bittiği nokta. Bunların hepsinin doğrusal olması gerekiyordu. Dış açıortayın bittiği nokta... ...yakın kolun bittiği nokta... ...ve uzak kolun bittiği noktanın... ...üçünün doğrusal olması gerekiyor demiştik dostlarım. Şimdi... Çünkü neden? Bak bu dış çortay normalde A'ya kadar geliyor değil mi? Biz sadece K'ya kadar olan kısmını alacağız. Şimdi yakın kol 8 uzak kol 24 o zaman kollar arası 8 bölü 24 yani 1 bölü 3 ayaklar da aynısı. Burası 1K ise tamamı 3K olacak. Buraya da 2K kalacak. Bak ne diyordu? KC 3K KD üssü 1K. 3 katıymış dostum. Cevap Denizli'den paketlendi gitti. Haydi bakalım bu ne diyormuş. Yansıması alınmış arkadaşlarım bu adamın. Yansımaysa demek ki bu açı bu açıya kesin eşit ben yine bir açı ortay yapabilirmişim demek ki. Şimdi birazdan yapacağız büyük bir ihtimalle. Bak sonra AK'yı getirip yansıtınca AK üssü olmuş kardeşim. Ve diyor ki bize şuraya 1K dersen burası 2K'dır. O halde burası da 2K'dır. Peki açı ortayımın kolları. 3K'ya 2K. Ayaklar da öyle. 3M'ye 2M olacak ve bana toplam 5M'ye 60 vermiş. 5M 60 ise M eşittir 12. 2M'yi soruyor. Ceyhan paketlendi. Geldik 31 numaraya. Aşağıda verilen ABC A köşesi etrafında ok yönünde alfa derece döndürüldüğünde yeni bir üçgen oluşuyormuş. Hadi gelin bunu alfa derece döndürelim A'nın etrafında. Şöyle döndürdüğümde B üssü buraya geldi. Bunu buradan buraya alfa derece döndürdüm. Hemen şu C üssünü de gösterelim. C üssü de buraya geldi. Yeni üçgenimiz bu oldu. Alfa derece döndü arkadaşlarım. Tabii ki şu AC kenarı da alfa dönüp buraya geldi. Sonra diyor ki B üssü AC 10'dur. Bak B üssü AC dediğim yer burası 10. E o halde bu 25. E o halde bu da 25. Neyi soruyor? B, A, C üssü. Yani şuradaki açının tamamını soruyor. 25. 25 daha 50. 10 daha Edirne. Paketledi gitti. Geldik 32'ye. Bakalım bu ne diyormuş. Şekildeki dik üçgensel biçimde kağıt verilmiş. BH 2'ye 18. Hemen bir öklü çakalım mı arkadaşlarım? H kare eşittir 2 çarpı 18 yapacağız. Yani 36. H eşittir 6 gelecek. Bunu bilelim. Diyor ki sonra. Bu kağıttan iki tane kesilip aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Peki buna da eyvallah bu şekli oluşturduk şimdi. Peki peki peki A ve A üstü noktalar arasındaki uzaklık kaç santimdir? Şimdi dostum biz bunun hipotenüsü olan uzaklığını az önce 6 diye bulduk. Ve şu B köşesine uzaklığını da 2 diyebiliyoruz. Aynı şeyi A için yapalım hatta şurayı da bulalım dostlarım. Şuranın tamamı 20 olacak ya bizim hipotenüsümüz. 2 burada 5 burada 13 kaldı şu araya yine bu bc de 20 olacak 13 2 daha 15 5 kaldı buraya tamamdır şimdi benim şu A'dan aşağıya indirdiğim diklik 6'ydı ve şurası 2'ydi şu minicik yere de 3 kaldı bana da A ile A üssü arasındaki uzaklığı soruyor yani nereyi soruyor Aha şurayı soruyor kardeşim. Gelin bulalım şimdi. Dik üçgende milyon defa çözdüğümüz soru tipi. Ne demiştik? Şu aradaki mesafe bir dik kenar 5. Şu iki dikliğin toplamı 6 ile 6'nın toplamı 12. Iki, ikinci dik kenar 13'te senin aradığın cevap demiştik. Ya da bunu şöyle yapıyorduk arkadaşlarım. Şurayı dik dörtgene tamamlayıp. Şurası 5 ise burası da 5. Burası 6 ise burası da 6. Ve şuradaki pisagordan... Bakın 5, 12, 13 üçgeni diyebiliyoruz dostlarım. Geçtik bunu. 33'teyiz bakalım ne diyor. ABC dik üçgensel bölgesi şekilde bir sürü şey. 12, 12, 4'ü gördük. Sonra kesilmiş arkadaşlarım. EF boyunca kesiliyor. Kesildikten sonra bir nolu parça getirilip aha şuraya yapıştırılıyormuş dostlarım. Bir nolu parçanın neresi yapıştırılmış 12'lik kısmı getirip buraya yapıştırılıyor şurası 12'lik kısmı bir ne olur? parçanın peki başka şurada bir paraleldi değil mi bu buna paralel boyunca evet paralel olduğu için şu ef'yi de bulalım isterseniz x diyelim 12 bölü 16 12 bölü 16 eşittir x bölü 12 klasik benzerlik yaptım 4'e böldüm 3 4'e böldüm 4 4'e böldüm 4'e böldüm 3 x eşittir 9 geldi Şimdi onu da burada da gösterelim. EF 9du, şurası 9, buraya yapıştırıldı, burası da 9. 9 12'den. 15'i yazalım. Başka ne biliyorduk? Şu FCY 4 diye biliyoruz. Bunu yazalım. Başka ne kaldı şimdi geriye? Bir tek e, şuradaki EB üstü kaldı. Onu da bulalım hemen arkadaşım. Şurası bir kere 12, 16, 23 üçgeni. Ve bizim bu paralel doğrumuz hangi oranda bölmüş? 4'e 12. Yani 1'e 3 oranında bölmüş. K'ya 3K oranında. O halde 4K 20, K 5 gelir. Şurası 5'miş. Hemen onu burada da gösteriyorum. Burası 5'miş. Bana da çevre uzunluğu soruyor. Topluyorum çevreyi tek tek. 9, 4 daha 13, 9 daha 22, 15 daha 37, 5 daha 42 Cevap Bursa'dan çıktı arkadaşlarım diyebiliriz. 33'ü çözdük. Şimdi 34 neredeymiş? Buradaymış. Kağıt verilmiştir. AB12. Köşegeni boyunca kesilen elde edilen parçalar tekrar birleştirilerek şekil 2 elde ediliyormuş. Tamam. Bir kenara 12 vermiş. Dikkat edin arkadaşlarım. Hemen onu burada da gösterelim. Burası 12. Burası 12. Şu DA12 olacak. Buraya 7 kaldı. D üstü C üstü de 12 olacak. Buraya da 7 kaldı diyelim. Bunları bir gösterdik. Oluşan şekilde B üstü ile B noktaları arasındaki uzaklık bakın yine aynı dik üçgen klasik sorusunu çözeceğiz dostlarım. Şu burayı soruyor bize. Şimdi yine pratik olarak söyleyelim. 7 bir dik kenar. Şu iki dikliğin toplamı 24 diğer dik kenar. Hipotenüs'te benim aradığım cevap. Yani 25 bu sorunun cevabı. Ya da ne yapacağız? Şuradan aşağı dikdörtgenimizi oluşturabiliriz demiştik. Burası 7 olur 7'den dolayı. 12'den dolayı da burası 12. Şuradaki Pisagor'dan 7, 24, 25'i böyle de bulabilirdim dostlarım. 35. soru yine AD diyor EC. AD, EC'nin 3 katıdır diyor. Yani burası K ise... Burası 3K. DE doğrusu paralelmiş. O zaman bu üstteki de eşkenar oluyordu değil mi arkadaşlarım? Şunlardan milyon defa söyledik. Buralar 60-60. Yöndeşlikten 60 oluyor. Bu da 60 eşkenar üçgen. 3K, 3K, 3K. Tabii ki bu da K. Bu da 4K diyelim. Katlandı buraya getirildi arkadaşlarım. Buna göre diyor ki BC arasındaki uzaklık 2 3 olduğuna göre FK kaçtır diye soruyor. Şimdi şu bilgilerimizi burada da konuşalım. K ise 3K, 3K, K diyelim buraya. Ve burası 60 dereceydi. Şurası 60 dereceydi. Paralel olduğu için bu da 60, bu da 60'ımızı yazalım. Bu da eşkenardı. Şöyle bütün 60'ları bakın bildiğiniz bütün 60'ları yazınca. Şu da bir eşkenar üçgen, kk, Bu da bir eşkenar üçgen, kk geliyor. Şimdi şuradaki E, A üssü E, A'ya eşitti katlanmadan önce. 3K yani. Buraya da 2K. 2k eş kenar olduğu için buraya da 2k'yı bıraktım dostlarım. Şimdi bize neyi soruyor? BC'yi 4k'yı vermiş bize 2kök3 diye 2k'yı soruyor kardeşim yarısını soruyor kök3 olacak cevabımız diyebiliriz. Oluşan kat a pardon yanlış yeri görmüşüm ben. BC 2kök3 dememiş. Oluşan kat z iziyle... Heh şimdi oldu. Şurayı maviye alalım. Oluşan kat ile BC arasındaki uzaklık yani şuradaki dik uzaklık 2 köküçmüş kardeşim. O halde şuradan da indirdiğim 2 köküçtür ve 60'ın karşısı 2 köküçse 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4'tür. Yani K'yı 4 bulduk. 2K'yı soruyor. Bursa'yı paketledik arkadaşlar. Evet geçtik bir sonraki sorumuza. ABC'nin BC doğrusuna göre yansıması AÜBC verilmiştir. Demek ki burası kesin açıortay ortay olacak. Bunu hemen söylüyorum artık. Tabii ki burası daha aç ortay olacak. X diyelim buraya. Bu adam. Buraya katlandı yani simetrisi alındı. Bunlar eşit olacaklar. ikizkenar çıkacak. Burası da 75 gelecek. 75, 75 daha 150. Buraya 30 kalacak. 15, 15 oldu burası. Bak 15, 75 buraya bir 90 çakalım. Bunu da söylemiş olalım. Yine şununla şu da birbirine eşittir. Onu başka şu simgeyle gösterelim. Tamam. BAC A, C, 110'muş. Kardeş burası 110'muş lan. 110, 75 çıkartırsam 110'dan. 25 35 mi kalıyor kardeşim? Burası 35. O zaman bu adam da 35. 35. Şurası 90 x'e kaldı Samsun 55. Geçtik. Evet bu sorudayız. Yine bir üçgeni öteliyor dostlarım. Yeni bir üçgen elde ediliyor. B üssü C görelim orayı. Buraya 1k dersen diyor. BC üssü B, C üssü. Buranın tamamı 5K'ymış dostum. Şimdi K'sı buradaysa şu ikisine 4K kaldı. Demek ki bu da 2K. Bu da 2K. Çünkü ben B'yi buradan buraya ne kadar ittiysem, ötelediysem, C'yi de buradan buraya o kadar ötelemek zorundayım. O yüzden bunlar K'ya 2K olmak zorunda. Ve A, A üssü X diyelim. B üssü C. B üssü C. K'ya oranı nedir diye de bir soru sormuş bize dostlar bakınız bu kenar ötelendi buraya geldi kesinlikle paralel. Şimdi bu çizgi doğrusal olmak zorunda çünkü yüksekliği hiçbir zaman değişmiyor bu üçgenin değil mi ötelediğiniz zaman. O halde bu adam da mecbur bu adama paralel olacak ve sen şurada bir paralel kenarı yakaladın. 2k ise bu da 2k oldu. O halde bize ne diyor? 2k/k bölü K. yani 2'yi soruyormuş. 37 de paketlendi. Geldik 38'e. Kağıt dik üçgenmiş, 12'ymiş bu kağıt. AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek biçimde B köşesinin katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Şimdi burada bildiklerimiz şurası 1'miş. Şurası 12'ydi. Bu 12 katlandı buraya geldi. BA üssü oldu. Burası da 12. Bu dik açı katlandı buraya geldi. Burası da 90. Şurası açı ortaydı kardeşim. Bunu söyleyelim. Bize de x'i soruyor dostlar. Şimdi bulacağız birazdan. Dış açıortay teoremi de yapıp bulabilirim. İç açı ortay teoremi de yapabilirim. Ama her şeyden önce şunu yapayım. Bakın burası 12. Hipotenüs 13 görüyorsunuz. O halde şuranın tamamı 5'tir. Ve şurası 5 eksi x oluyor dostlarım. Ben şimdi buraya da 5 eksi x yazıp şuradaki üçgende pisagor yapıp soruyu çözebilirim. Bu 1. Ya da hocam bu da kat çizgisi olduğu için açı ortaydır. Kollarımın oranı 12'ye alttaki kolum 13 ayaklarım da 5 eksi xe x deyip buradan da bulabilirim Hadi 12x eşittir 65 eksi 13x 13x'i buraya alalım 25x eşittir 65 x eşittir 5'e bölerek söylüyorum 13 bölü 5 oldu Yani 26/ bölü 10 oldu arkadaşlarım cevabım Ceyhan'dan patladı gitti 39'dayız bakalım ne diyor? İ ikizkenar bir dik üçgenimiz var arkadaşlarım şimdi katlıyor bize. BC ye dik kat izi oluşturacak şekilde iki taraftan da şekildeki gibi katlandı tamamdır. Şimdi kat izi buralara dikse arkadaşlarım biliyoruz ki biz şu katlanmadan önce buraya eşitti. Bakın ikiz kenar üçgen ee, ve burası 45 olduğundan 45 buraya da katlandı. Aynı şekilde bu 45 geldi buraya katlandı. Burası da 45 yani bununla da bu birbirine eşit. Burası yine dik üçgen. Ee, dikkatçi oldu burası diyelim. Başka fl uzunluğu. Şuranın uzunluğunu soruyor bize. Bakalım nasıl bulacağız dostlarım. Bir görelim. Şimdi neler yapabiliriz diye düşünelim. Aklıma bir sürü şey geliyor ama hangisini yapsak diye de düşünmeden kendimi alamıyorum. Şimdi şuna x desem mesela. Bu da x. Bu kenarım oldu x artı 10. O zaman bu da x artı 10 olacak. Burası x artı 4. Burası da x artı 4 diyebilirim artık. Başka neler yapabiliriz? Şurayı şöyle bir dik birleştirelim arkadaşlarım. Şu kısmı da birleştirelim. Burası da dik olacak. Ve yine 45-45-90 olacak. Şuna k dersem burası da k birimi olacak. Ve bakınız x artı k dediğimiz şey. x artı k. Dikdörtgenden dolayı şuradaki 6'ya eşit. Ve x artı 4 Artı K'da 10'a eşit. Bir şey oluyor mu buradan? Ya zaten yine X artı K 6'ya eşit geliyor. Başka da bir şey diyemiyoruz. Bir tek bunu söyleyebiliyoruz. Peki şurası X artı 4. O halde burası X artı 4'ün kök 2'ye bölümü. Burası X ise burası da X'in kök 2'ye bölümü. K ise burası da K kök 2. Bana da şunların toplamını soruyor. X artı 4 x daha 2x artı 4 bölü kök 2 artı k kök 2'yi soruyor bize de. Peki bunu kök 2 ile çarpalım. Kök 2 ile çarpıp düzenleyelim arkadaşlarım. Bakalım ne geliyor? 2 kök 2x artı 4 kök 2 bölü 2 oluyor. Artı bir de k kök 2 var. 2'ye de bölelim x kök 2 kalıyor artı 2 kök 2 kalıyor 2'ye bölünce artı k kök 2 oluyor. Sonra şunları kök 2 parantezine alırsam şununla şu ikisini. Kök 2 parantezinde x artı k artı 2 kök 2 var arkadaşlarım. x artı k'yı 6 diye bulmuştuk. Burası 6, 6 kök 2 yaptı. 2 kök 2 de buradan 8 kök 2 geldi dostlarım. Şimdi ben böyle çözdüm ama hani ilk aklıma gelen videoyu böyle durdurup düşünmek de istemedim. İlk aklıma gelen yoldan yürüdüm yürüdüm böyle çıktı arkadaşlar. Belki daha kolayını bulanlar da olabilir. Aranızda daha kısa yolunu da bulmuş olabilirsiniz. Onu da isterseniz bizimle paylaşın. Herkes duysun görsün biz. Nereye geldik? Kaçtaydık? 39'daydık. Şurada 40 var. Atlamayalım onu. Evet, dik üçgensel bölgesi biçimindeki kağıt verilmiştir. Bu kağıt aşağıdaki gibi EF boyunca katlandı. Hmm. Şimdi bu bir kere dik üçgendir. Katlandı EA diyor EA. AB üstünün iki katıymış. Şuraya k, buraya 2 k diyelim. Bu 3 k katlanmadan önce şuradaydı, burası da 3 k. Ve bu ikiz kenar üçgendim arkadaşlarım. Şu adam katlandı buraya geldi. Burası da ikizkenar skenar kuralı yaptık, dik oldu, Açı ortayı gösterdik. Peki neyi soruyor bize? AK bölü KC üssünü soruyor. Hadi gelin bir benzerlik yapalım. Önce şurada yapalım. 1 bölü 3. Şurası bölü şurası olacak arkadaşlarım. Demek ki ben buna A dersem, burası 3A. Şimdi de şununla, şunun arasında bir benzerlik yapalım. Şu iki paralel doğru. 3 bölü 5. O zaman 3A bölü 5A olacak. Buraya da 4A kaldı. Zaten 1 bölü 4'ü istiyordu bizden de. Cevap çıktı bile çoktan. Evet geldik 41'e. Eşkenar üçgenmiş bu arkadaşlarım. Ve E eleman AC olmak üzere BE boyunca katlandığında şekil iki elde ediliyor. Tamam. Şimdi kat çizgisi açı ortaydı. Bunu bir söyleyelim. Buranın tamamı 60 dereceydi eşkenar olduğundan 22'si buradaysa e, 38 kalıyor ve 19 19 paylaştırdım bunları. Sonra şurası da 60 dereceydi bunu da yazalım. Sonra bu 60 katlandı buraya geldi bunu da yazalım. Bakın burada bir 19 var burada bir 60 var 79 yaptı. 79 da şuraya da ne kalıyor dostlarım 101 kalıyor cevabımız Bursa'dan çıktı. Şekildeki üçgensel eşkenar üçgenmiş yine bu ABC. A köşesi etrafında ok yönünde 90 derece döndürülmüş arkadaşlarım. Şimdi şurası 60. Bak dikkat et AB'yi döndürüp nereye getirdim? AB üstüne. İşte bu aradaki açı 90 derecedir. O zaman burada 60'ımız varsa şu araya kesin 30 kalacak. Tabii ki bu da eşkenar olduğu için bu da 60. Yani şuranın toplamı 150 derece. AH 12 verilmiş. Şimdi bu da buna eşit tabii ki. Eşkenar olduğu için şu kenarların hepsi birbirine eşit. AH 12 verilmiş bize. 30 derecelik bir üçgen. B, C üssü Neresi orası? Ha şu çizgi kaçtır diye de bir soru soruyor bize dostları. Ne biliyorduk? Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece 90 derece döndürüldüğünü. Yani aslında 90'ın faydası şuradaki açının 150 derece olduğunu anladık. Tamamı 150 dereceymiş burası arkadaşlarım. Ve sadece şu yüksekliği biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. Peki bakalım neler yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Bize de BC'yi soruyor. Tamam. Şimdi 10, 150 ise ikiz kenarsa şunlara bir 15-15 yazalım. Şuraya bir 45'lerimizi çakalım. 45-45 olsun bu keratalar. Peki şurası 60... 30 şunlar 75, 75 olacak arkadaşlarım. 60 burası. Şunu şöyle uzatıp şurayla birleştirelim. 60, 75 daha 135, şurası 45, burası 45. İkiz dik üçgen çıkartalım burada da. Şimdi bu 12 neyin nesi? Onu söyleyelim arkadaşlarım. Şuradaki 15, 75'te 90'ın karşısı, bu. 90'ın karsı bu. O zaman evet buradan da çıkıyormuş dostum. Hiç bu kadar uzatmama da gerek yokmuş. Şimdi kısasını gördüm. Hemen şunları bir sileyim mi arkadaşlarım? Daha kolay bir yolunu gördüm. Onu göstermek istiyorum size şimdi. Şunları bir tertemiz yapayım. Şu aradaki açının 150 olduğunu biliyoruz. Şöyle gösteriyorum. Şimdi şu yükseklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortay olacak. O halde şurası 15. Şurası 75 diyelim. Aynı şekilde 15'e 75 de burası olacak. Bu da 12. Şimdi bu üçgene kitlenin bakın. 15, 75, 90 üçgeni. 90'ın karşısı eşkenarın bir kenarı. Şimdi şuradaki üçgene de bakınız dostlar şuna. Bakın bu da bir dik üçgen. Ve şurası hani ikiz kenardı ya bunlar birbirine. Burası da arkadaşlarım 15, 15. Çünkü tepe açısını 150 derece diye bulmuştuk hatırlarsanız. Peki 15 90 bu da 75 ve bakın 90'ın karşısı buradaki eşkenar üçgenin bir kenarı. Bu 90'ın karşısı da eşkenar üçgenin bir kenarı. O zaman eş üçgenler. Demek ki bunun da 75'inin karşısı 12 ya. Bununki de 12 olacak. Şurası 12 arkadaşım. E tabii ki bu taraf da 12. Toplam 24'ü dedik dostlar. Evet. ilk başta görememiştim bunu. Şimdi çözerken bir yandan da gördük. Kısasını görmemiz iyi oldu. Evet 43. Kağıt aşağıda verilmiştir. BC 52'dir. Diyor ki gelecek şekilde A köşesinden katlanıyor. Son durumda A C üstü D'nin alanı C üstü BD'nin alanının 5 bölü 3 katı olmuştur diyor arkadaşlarım. 5 bölü 3 katı olmuştur şu. Yani ben bunun alanına 3 A dersem. 5 bölü 3 ile çarparsak bunu burası da 5A olacakmış arkadaşlarım. Aha sana 5 bölü 3 katını gösterdim. Ve bu 5A katlanmadan önce şuradaki boş üçgendi. O yüzden burası da 5A olacak. Ee, ve şunu görünüz dostlarım. Bakın şu büyük üçgen yani şu kenarın taban olduğu üçgen tepe noktası A olmak şartıyla şuranın tamamı 8A. Burası da 5A. O zaman 5A'ya 5K dersem... 8A'ya 8K diyerek olayı bitiriyorum. Ve toplam 13K'yı bana 52 vermiş. K'yı 4 buldum. 8K'yı soruyor. Bursa'yı çoktan işaretledim bile dostlarım. Diğer soruya geçtik 44'e. ABC üçgensel bölgesi önce C köşesi etrafında ok yönünde 90 derece döndürülüyor. Ardından D2 doğrusu üzerinde sağa ötelendiğinde C, D, D. E. Üçgensel bölgesi oluşturuluyor. Tamam. Önce 90 derece döndürülüyormuş. Neymiş? Bir daha söyleyeyim. C köşesi etrafında ok yönünde 90 derece döndürülüyordu bu ilk önce. Şu tarafa doğru 90 derece döndürüyorum. Peki bu üçgen nasıl üçgendir Normal bir üçgen. Peki 90 derece döndürürsek şu BC kenarı şu hale gelir değil mi arkadaşlarım? Şöyle 90 derece dönerse bu buraya gelir. Şu AC kenarı tam 90 derece dönecek. Bu eksenin üstüne gelir. Şöyle bir üçgen olur burası. A buraya gelir. C zaten burada. B üssü de B üstü pardon buraya gelir. A üssü de burada arkadaşlarım. Tamamdır. Sonra biraz da öteliyoruz bunu dostlar. Şöyle 90 derece 90 derece olacak şekilde öteledik. Tamamdır. 90 dereceye göre de ötelemişiz bunu. Buna göre kesinlikle yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye bir soru sormuş. Evet. Cevap da Edirne'ymiş bu arada. Onu da gördüm. Şimdi bakalım. A, B, C. Geniş bir açı. Önce şuna bakalım. A, B paraleldir. D, E diyor. Şu, şuna paralel mi? Önce bunu konuşalım arkadaşlarım. Şimdi bunun açılarına A, B, C diyelim dostlar biz. A, B, C. Şimdi biz bunu buradan buraya kaç derece döndürmüştük? 90 derece döndürmüştük. Şurası 90 eksi c. Tabii ki burası c oldu, burası b, a da buraya geldi ve bu a açısı ötelendiğinde yine a buraya gelecek, b buraya gelecek, c de buraya gelecek dostlarım. BC ve DE'yi üzerinde taşıyan doğrular BC ve BC burada, DE burada. Bu ikisi birbirine diktir diyor dostlar. Şununla BC'yi ve DE'yi üzerinde taşıyan doğrular birbirine diktir diyor ki evet kesinlikle şununla şu birbirine paralel. Çünkü bakın bu açı da C. Buradaki açıya da C dedik. Yöndeş açılar paralel oldukları için şuradaki Z harfinden burası da dik olur. iki numara kesinlikle doğrudur ispatladık başka AB şu adam DE'ye paraleldir diyor bunu da bir ispatlayalım hemen dostlarım bakalım neler yapabileceğiz evet nasıl ispatlayabiliriz şuradaki paralel olabilmesi için şunu şöyle uzattığımda şöyle uzatalım bu tarafa doğru evet paraleldir diyor paraleldir diyor ki bana da paralel değillermiş gibi geldi ya. Çünkü paralel olsalar şöyle çizdiğimde Z harfinden burada 90 derece olur. Ve 90 derece ise tabi ki burası da 90 derece olur. Yani B açısı 90 derece olur. Bence paralel değiller. Bence bu sorunun cevabı 44 Edirne diyordu değil mi burada? Edirne diyor ama bunda bir hata var arkadaşlarım. Bence Edirne değil. Çünkü bunlar paralel değiller arkadaşlarım. Ya paralelse paralel değiller kesin zaten ya. Bununla bu paralel olmuyor yani istesek de. Çünkü dediğim gibi gerçekten paralel olsalar şuradaki bakın U kuralı yani buna paralelse buna da paralel mecbur. Bunlar da paralel. U kuralından 90-90 olmalı. Burası 90'sa e, B açısı 90 derece olmalı. Bu durumda A B C geniş açıdır ifadesi yanlış olur o yüzden A B D, e ye, yani şu ikisi şu 1 ile 3 birlikte olacak ya bunun cevabı 1 bir 3'tür birbirine diktir diyor taşıyan BC ile deyi üzerinde taşıyan doğrular ya da yalnız ikidir arkadaşlarım yani 1 ile 3 doğruysa 2 doğru olmaz 2 doğruysa 1 ile 3 doğru olmaz o yüzden bu sorunun cevabı ya 1, 3 ya da yalnız 2. Tamam mı? O yüzden bir sıkıntı var. Buna tekrar bir bakarım ben arkadaşlarım. Kusura bakmayın şimdiden. Evet şunu çözüyoruz. Kenar uzunluğu 6 santim olan bir karesel bölge. Bir köşegeni boyunca kesilip iki eş parçaya ayrılıyor. Tamam bu bir kareymiş. Karenin köşegeni boyunca kesilmiş. Bir kenarı da 6 santimmiş arkadaşlarım bu karenin bu arada. Elde edilen parçalar aşağıdaki gibi şekil iki oluşturuyorlar. Oluşan şekilde şu bilgiler mevcuttur. Hipotenüsler birbirine paraleldir. Tamam hipotenüsler birbirine paralel. Pekala. Bu üçgensel bölgenin ağırlık merkezi diğerinin bir köşesidir. Bir üçgensel bölgenin ağırlık merkezi diğerinin bir köşesidir. DC nedir diye de bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi... A B C D E F A B C D E F Şimdi hipotenüsler şunlar olsa mesela şu ikisi hipotenüsümüz olsa bizim ee, Burası 90 derece karenin bir açısı burası da diğer bir açısı bu arada bu köşegeni kesilip iki parçaya ayrılıyor evet tamamdır hipotenüslerimiz bunlar o zaman burası 6 burası da 6 olacak Tabii ki şu da 6 olacak. Hipotenüsümüz de 6 kök 2. Şimdi bu adam ağırlık merkeziymiş. Madem ki ağırlık merkezi hocacım. Ee ağırlık merkezi ise burada 1'e 2 oranı olmak zorundadır diyelim. K'ya. 2K olacak burası. Şimdi şurası 45. Burası da 45. Tamamı 45 daha doğrusu. Ve bu kadar. K'ya 2K. Burayı 3- 3 diye böldük 3 6 3 kök 5 o halde kök 5'e 2 kök 5 olacak dc arasındaki mesafe bursadır sorunun cevabı evet 45 bursa diyormuş doğru bulmuşuz diyelim geldik buna dik üçgensel bölgeleri eştir tamam Madem ki eş bunun da kısa dik kenarı 5 bununki de 12'dir 5 12'den 13'ü söyleyelim Taralı bölgenin çevre uzunluğu 46 olduğuna göre BF. BF'de buranın tamamı arkadaşlarım. Şuna X diyelim. Şurası 13-X olacak mecburen. Çünkü hipotenüsüm 13. O halde burada X olmalı ki çünkü bu BC'de 13'tür dostlarım. Şimdi çevresini hesaplayalım. 12 burada. X burada. 12 burada. 5 burada. X burada. 5 burada. Toplarsak 34 artı 2X yapıyor. Ve bu 46'ya eşitmiş. Demek ki 2x eşittir 12, x eşittir 6. BF ne çıktı dostlarım? Şuraya kadar zaten 13, 6 da buradan geliyor, 19 çıktı. 46. sorumuz geldik, 47'ye. 5 adet ikiz kenar dik üçgenler bölge ile elde edilen simetrik şekil verilmiştir. ABC doğrusal. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Ikiz kenar dik üçgenmiş. D ile K D ile K arasındaki uzaklığı da bize ne vermiş? 63. Tamam. Burası da 63'müş arkadaşlar. Şimdi şuna X desek şurası X'miş ya. O zaman bunun da burası X. Bunun da burası X. Burası X. Burası X diyebiliriz. Pekala. Tabii ki şurası da 23'dür. Onu da söyleyelim. Şimdi X demesek de 2X mi desek diye düşündüm de şuradan aşağı bir diklik indirsem Şuna A. Şuna A. Muhteşem üçlüden buna da A diyelim. Sonra ee, A burası. 23. Şuradan aşağı bir dik indirelim. A. A diyelim. Yine buradan aşağı bir dik indirelim. A. A. A diyelim. Şurası da 23'tür diyelim. 23. Tamam. Şimdi bakalım bu 23'ün içinde neler var? Şuralardaki, şuradaki mesafeye de bir K diyeyim. Aynı şekilde buna da K diyelim. Bakın A, A ve K'nın toplamı 23. Yani 2A ile K'nın toplamını 23 bulduk. Şuranın tamamı 63'tü. Ne var? 2A, 4A, 6A artı 2K'yı da 63 diye bulduk. Hadi buradan neler yapalım? Şunu 2 ile çarpalım. 4, 2 k 46 olsun ve çıkartalım 2a kalır k'lar gitti 63'ten 46 çıkacak 4 olsa 14 olsa 60 17 gelecek 2a 17 zaten x dediğimizde 2a'ydı cevap 17 çıktı arkadaşlar 48 üçgensel bölgesi verilmiştir ab 20 15 15 20 25 üçgenidir bu bir kere B köşesinde bulunan bir karınca ABC üçgenin çevresi özünden ok yönünde 45 santim yol kat ettiğinde P noktasına ulaşmaktadır. Hadi gidelim. Buraya kadar gelse 25. 15 daha. 25-15 daha. 40. Bir 5 daha gitti mi P noktasına geliyor arkadaşlarım. Tabii ki şuraya da 15 kaldı. Buna göre P noktasının BC kenarına uzaklığı şuradan aşağı indirdiğin dikliği bizden istiyor. Dostum hemen benzerlik yapalım. A, B, B 90 A90 B diyelim. A'nın karşısı burada x küçük üçgende, büyük üçgende 15. 90'ın karşısı küçükte 15, büyükte 25. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 5. 5'e böldüm, 5'e böldüm. 3 3 x 3 9 çıktı cevap. Şimdi Habir'e de mesaj gelip duruyor. Işık yanıp sönüyor ya bir. Acele ediyoruz tabii bunun için. Diyor ki eşkenar üçgensel bölgesi biçimindeki kağıt verilmiştir. Bu kağıt ed boyunca kesilerek iki parçaya ayrılmıştır. Birinci bölgenin çevresi ikinci bölgenin çevresinden 18 santim daha fazladır. Hangisinin uzunluğu hesaplanabilir diye bir soru sormuş bize. Gelin bir şeyler yapalım şimdi arkadaşlar. Şuna a diyelim ya da şöyle yapayım. Bir saniye. Şuna a diyeyim. Şu da a olsun. Bir kenar 2 a. Ben buraya x dersem burası 2 a eksi x. Burası 2 a. Şuna da y yazıyorum arkadaşlar. Şimdi Birinci bölgenin çevresini hesaplayalım bir numaranın iki A var bir A daha üç A var bir de X var bir de Y var bu bir numaranın çevresi şimdi iki numaranın çevresini hesaplayalım 2 numarada iki A bir A'da buradan üç A var eksi X var bir de Y var ve diyor ki bir numara 2'den 18 fazla bunun 18 fazlası 1'e eşitmiş. 3 gitti. Y'ler gitti. Eksi x'i buraya alırsam 2x eşittir. 18 x eşittir. 9 geldi. Ben x'i her türlü hesaplayabilirmişim. Ae'yi her türlü hesaplıyormuşum. X'i buluyormuşum arkadaşlar. Evet 50 var. Başka var mı? Yok. Son sorumuz 50. 1, 2, 3. İkiz kenar dik üçgensel bölgeleri eşittir diyor arkadaşlarım. Şunun hipotenüsü 14 ise Bununki de 14, bununki de 14 diyelim, tamam. BC şuranın tamamını soruyor bize de, bakalım neler yapacağız. Evet, şimdi şuradan bir dikliğimizi devam ettirelim. İkiz kenar olduğu için 7, 7, muhteşem üçlüden bu da 7 olacak. Bu dikliği bu tarafa doğru da devam ettirelim. Burası toplam 7-4 daha 11, şurası da 11, buraya 3 kalacak. Bunlar 45-45-90'dı, o zaman bu da 45-45-90, burası da 3 olacak. Aynı muhabbeti burada da yapalım, burada 3 ve bakın toplam 10, 10 da buradan 20 geldi sorumuzun cevabı. Evet dostlar, hadi öpüyorum hepinizi, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.